Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Gece, gündüz gece Gündüz gece Ay. Nı nı nı nı. Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece dünyaya geldi imam da yürüdü aynı zamanda ne iki kapılı bir anda girdi gece gündüz gece ay ne, ne, ne, ne iki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece ay